Bugün ana yemek olarak sizlerle beraber kilis tava yapacağız. Bunun için kullanacağımız 750 gram kıymamız olacak. 4 adet sivri biberimiz, 2 adet soğanımız, 2 adet de kırmızı kapya biberimiz olacak. Kıymalar e, bu şekilde kalacak. Öncelikli olarak sebzelerimizi hazırlamaya başlayacağız. Bunların şimdi tohumlarını alacağız ve rondoya ekleyeceğiz. Tohumlarını ayıklayalım. Ana yemek olarak bunu tercih ettim. Çünkü hem kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Ben doğrudan yerinde hiç ama yiyenlerden çok lezzetli olduklarını söylüyorlardı. Ben de o yüzden denemek istedim. Biberlerimi şimdi ufakta doğrayayım. Ondodan geçebilecek şekilde gelsin. Sir biberlerimi de aynı şekilde tohumlarını alacağım. Çok meşakkatli bir yemek olmadığı için aynı zamanda bunu seçtim. Çok kolay, pratik, her zaman yapabilirsiniz. E zaten pişme süresi olarak da çok kısa. İftardan 20 dakika veya yarım saat öncesinde attığınızda da çok rahat bir şekilde pişecektir. Şöyle ufak parçalıyorum. En azından dörde buluyorum. olacak hale gelene kadar rondomuzu da kestik şimdi bütün kabıma alabilirim gördüğünüz gibi suları çıkmadı ama ufak ufak oldu Siz de bu şekilde yapmayı özen gösterin artık bu aşamada kullanacağımız sebzeleri böyle sulu sulu değil sularını sıkarak kullanacağız gördüğünüz gibi bu şekilde sularını sıkacağız ve ardından karıştırma kabımıza alacağız. Sularını yeterince sıktığımız sebzelerimizin içerisine yarım tatlı kaşığı kadar toz pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz, iki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Ve ardından biz 6 kişilik bir yemek yapacağız. Bu yüzden 650-750 gram bir krema kullanacağım. Kremalarımızı da ekliyorum. Ve yoğurma işlemine geçeceğim şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi artık hazır köftelerimiz. Bir borcam alıyorum. Altını bu şekilde yağladım ve elimle ufak parçalar alarak bu şekilde koyuyorum. Ve ardından her tarafta eşit olacak şekilde yayıyorum. Gördüğünüz gibi ben bütün harcayı yaydım ve 5'e böldüm. Artık siz porsiyonlamaz ya istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben domateslerle, biberle ve sarımsak ve soğanla süslemeyi tercih ettim. Bu şekilde fırına vereceğim ve 20 dakika boyunca alt üst pişireceğim. Yani dilerseniz siz başka bir şekilde verebilirsiniz artık gönlünüze göre. Artık fırına girmeye hazır. Şimdi sıra poğaçalarımızda daha önceden sizlere hamurun yani poğaça hamurunun tarifini vermiştim ben de aynı şekilde birkaç saat öncesinde yaptım ve gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir kıvamda olduğunda bir saat kadar beklettim ve şimdi artık şekil verme işlemine geçeceğim bugün biraz farklı bir şekil vermek istiyorum normaldekinden biraz daha farklı ve daha estetik olacak. Gördüğünüz gibi bir miktar elimize yağ alıyoruz. Ardından ufak parçaları halinde bu şekilde top yapıyoruz. Papatya yapacağımız için birini ortaya, altını da kenarlarına koyuyoruz. Ve papatya şeklini veriyoruz. Bugün böyle bir poğaça yapacağız. Hamur normalde ele yapışan bir kıvamda. O yüzden yağ kullanıyoruz biz de. Aslında çok pratik. Hiç de zor değil. Yuvarlakların her birinin aynı olmasını özen gösterin sizde. de. Kenarda gördüğünüz gibi 7 tane poğaça topundan bir papatya oluşturuyoruz. Poğaçalarımın üzerine yumurtalarını sürdüm. Ve artık 200 derecelik fırında onlar e, altta üstte pişcekler. Şimdi daha önceden yaptığım böyle bir böreğim vardı buzdolabında. Buzluktan çıkardım. Bunları şimdi dileceğim. Ben bu şekilde e, buzluğa börek yapıp atıyorum ve misafir geldiğinde bu şekilde çıkartıyorum direkt. Hazır bir şekilde. Burada da 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum. 1 yemek kaşığı kadar da Yağım var. Üzerlerine süreceğim. Ben çözülmesini beklemeden doğrudan bu şekilde yoğurtlarını sürüyorum. Ardından fırına veriyorum ve fırında çözülmesini sağlıyorum. Yoksa çok ıslak bir hal alıyor ve o sırada sürmek bayağı zor oluyor. Yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar üzeri ve altı kızarana kadar alt üstü olarak pişecek. Artık fırına verelim bunu da. Şimdi sıra geldi Ramazan'ın günü güllaş yapımına. Benim için Ramazan'da olmazsa olmazlardan biridir güllaş. Biz bugün tam bir paketi kullanacağız. Bu yüzden 2 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Şimdi iki litre sütümüzü tenceremize aldık ve üzerine 4 su bardağı arkadaşlar şekerimizi ilave edeceğiz. Şimdi sütümüz bir kenarda ısınmaya başlamışken biz de güllaşlarımızı hazırlayalım. Arada sırada şu küçük parmağımızla bakalım. Elimizi tam ısıracağı şekle geldiğinde yani kaynamayacak ama sıcak olacak. O şekle geldiğinde artık kullanabiliriz, kullanabilir oluyor. Şimdi lecappedlerimizi alıyoruz ve bunları biz dörde böleceğiz ki daha kullanışlı olsun. Parlak tarafı üstte gelecek şekle göre olacak. Belki siz oradan tam olarak göremiyorsunuz ama parlak kısmı e, net olarak belli oluyor. Bu şekilde parçalar halinde kullanmak iyi oluyor. Çünkü ben bu tür bir borcam kullanacağım. Ve gördüğünüz gibi gayet büyük oluyor. O yüzden parça parça yapmak çok daha iyi. Ben bu şekilde bunları dörde ayıracağım. şekilde sütle bandırması da gayet kolay oluyor. Sütümüz ısınırken ve güllaç yapraklarımızı bölmüşken artık içindeki fındık ve cevizlerimizi artık küçük küçük doğramaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayıcıyla ile doğrayacağım. Ben bir avuç kadar ceviz ve yaklaşık olarak bu kadar bir fındık kullanacağım. Sildilerseniz İkisini ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ben bir arada çok seviyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde fındıklarımız ve cevizlerimizi e, rondomuzda şimdi ufak ufak böyle ağza gelecek şekilde olacak şekilde doğrayacağız. Gördüğünüz gibi fındıklarımız ve cevizlerimiz de tam ortasına konmak için artık hazırlan. Hafif el yakacak şekle geldiğinde artık sütümüz hazırdır. Siz bu aşamada dilerseniz gül suyu ekleyebilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Bunu bu şekilde elimizle içerisine daldırıyoruz. Eğer sizin tencereniz küçükse siz başka bir kaba da alabilirsiniz. Parlak kısmı üstte gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Burada mühim olan şey aralarda boşluk kalmaması. Ve zaten elinizle hissedeceksiniz ıslandığını. Bu şekilde yapraklarımızı ıslatacağız. Daldırıyoruz ve elinizle ıslandığını hissettiğinizde artık alabilirsiniz. Ve boşlukları gördüğünüz gibi yayıyoruz. Siz yapım aşamasında eğer ki sütünüzün soğuduğunu düşünürseniz aralarda sütünüzü ısıtın. Yoksa güllaçlarınız yeteri kadar ıslanmayacaktır. Güllaç yapraklarımızın yarısını bu şekilde dizdik. Ve aralarda üzerlerini alıp birer kepçe kadar da gördüğünüz gibi bu şekilde süt ilave ettik. Ve orta kata geldiğimizde artık fındıklarımızı ve cevizlerimizi aktarabiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz şimdi. Şimdi gizlacılarımız yapımı bitti. Ee, artık gerek alan sütümüzü de bir miktar üzerine gezdireceğiz. Bu aşamada kesmiyoruz. 1-2 saat kadar buzdolabında dinlenecek. Ardından kesme işlemini yapabilirsiniz. Bu kadar artık buzdolabına girmeye hazır. Şimdi sıra mercimek çorbasında. Bir su bardağı kadar mercimeğimizi önceden yıkadık, süzdük. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz tenceremize. Ben hem sebzeli hem de et sulu yapacağım bugün. Bir miktar kadar böyle sebzelerim var. İşte bir dilim kadar soğan, birkaç dilim kadar havuç, bir adet de biberim var. Bunların hepsini hep beraber kavuruyorum. Tek tek kavurmama gerek yok. Hepsini bir arada siz de kavurabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik oluyor çünkü. Yaklaşık olarak bunlar 1-2 dakika boyunca bu şekilde kavrulacak. Bugün ben dediğim gibi et suyu kullanacağım. Et suyunu daha önceden yaptığım etlerden aldığım suyu kullanacağım. Dilerseniz siz eğer evde yoksa normal hazır olan et sularından da kullanabilirsiniz. Artık sebzelerimiz yeterince e, sotelendi artık yağda. Şimdi mercimeğimizi koyabiliriz. Bu aşamada mercimeklerimizi de ekliyoruz. Birkaç dakika kadar da mercimeklerimizle beraber kalınmaya devam edecekler. Bir yemek kaşığı kadar biber da ekliyoruz. Onu da yağda birkaç dakika boyunca bu şekilde soteleyeceğiz. Şimdi artık daha önceden hazırladığım et suyuna ekleyebilirim. gördüğünüz gibi artık kaynıyor çorbamız bu aşamada ocağımızı önce kapatıyoruz 4 su bardağı kadar suyumuzu ekledik düdük tenceremizin kapağını kapattık artık çorbamız yarım saat boyunca kaynayana kadar pişecek ardından blender'dan geçeceğiz yani yemeğimizin yanına şehriyeli bir pirinç pilavı yapacağız bir miktar sıvı yağ ve ardından ortalama olarak 3-4 yemek kaşığı kadar şehriyemizi ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Artık şehriyelerimiz kavruldu. 3 su bardağı kadar pirincimizi öncesinde ılık bir su içerisinde yarım saat boyunca beklettik. Şimdi artık kullanabiliriz kavurma işleminden sonra tuz atacağım ben bu aşamadayken 3 tane küp şeker atıyorum ve bir dilim limon sıkacağım birazdan ardından tuzunu da ekleyip suyunu vereceğim bir yemek kaşığı kadar da tuzunu da ilave ediyorum ve ardından kavurma işlemine devam ediyorum şimdi bu aşamada artık kavurma işlemi tamamlandıktan sonra Suyumuzu ekleyebiliriz. Yaklaşık olarak dört buçuk su bardağından biraz fazla olarak ekleyeceğiz. Dört buçuk su bardağından biraz daha fazla olarak suyumuzu ekledik ve artık kapatıyoruz tenceremizin ağzını daha şey açmayacağız ve kısık ateşte yaklaşık bir 20 dakikada, 25 dakikada artık olana kadar bu şekilde pişecek. Çorbamız hazır. Artık bu aşamada bir tek tuz eklenecek ve blenderdan geçirilecek bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz ve blenderdan geçiriyorum. Artık çorbamız da hazır. Masamız artık hazırlandı. Sizlerin de sofralarınızdan bereket hiç eksik olmasın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.